Sistemin adamı mısın Semih? Sistemin adamı, değilim. Sistemin adamı evet. değilim. Ama sistem olsun diyorsun. Herkes çalışsaymış kusura bakmasın kimse ondan sonra üçüncü hafta eleniyor. Niye ben elendim? Survivor yarışmacıları kakatolarını nereye yapıyorlar? Sağa sola. Aşk yok değil mi? Şimdi, aşk nasıl olmuyor ya? Aşk yok. Çünkü nasıl aşk olmuyor? Çok Bak ciddi... çok acayip bir yere gireceğim. Nasıl? Orada iki tane cins var. Hoş geldin hoş programa Semih'in. Teşekkür ederim burada ben olduğun ederim. için. Gerçekten de şunu söylemek istiyorum. Semih bu, bu bir itiraftır. Ütopya zamanında senin o bir, kendi bir duruşun vardı. Bizim o halkça kabul etmediğimiz aykırı bir duruşun vardı. O zamanlar seni kabullenememiştim pek. Fakat daha sonrasında senin kendini bana diğer sevenleri gibi kabul ettirdi. Ben inanıyorum ki ben Semih'in gerçek halini tanımanızı görmenizi istiyorum. Bu yayını izledikten sonra da hepiniz Semih bana olacaksınız. Teşekkür ediyorum Semih'e. Semih hoş geldin diyerek hoş. en sonunda açılışı yapıyorum. Tanımanızı istiyorum bu tatlı çocuğu. <Gülüyor> Okaş. Ekip! <gülüyor> Semih burada! Oraya da, buraya da, buraya da. <gülüyor> El sahibi. Şeker kullanmıyorsun. Şeker kullanmıyorum. Süpersin. Hayatımda şekere yok. Yeterince tatlıyım diyorsun. Sıra şeker almıyorum <gülüyor> Öyle de diyebiliriz. Semih yeterince tatlıyım dedi. Tekrar hoş geldin diyorum hoş ve hoş ilk olayım. sorumuzla başlıyorum hazırsan. Yarışmacı, yorumcu, oyuncu, programcı, yazar Semih. Bu 5 semit Çok yönlü bir semit. Çok gönüllü Semih'sin. Hangi, bunlardan hangisi esas Semi'yi yansıtıyor? Oh be, sordum, sorma, sorma O kadar çok şey yapıyor ki adam yani. E, hangisi tene, gerçek hep, sensin? Hep televizyoncu olmak istedim. Aslında şu an YouTube'da biraz yöneldiğim nokta o. Kendi programımı yapıyorum. Hep talk show yapma hayali vardı bende. İlk bu yola çıkarken. Programcılık yani. Evet, ben 2008 yılında mı, 7 yılında mı tam da hatırlamıyorum. İlk üniversiteye girişim, Andalı Üniversitesi'ne. Eskişehir'e gittim sinema televizyon okumaya. Oraya gittim sonra benim iki yıl bir pişmanlığım oldu. Ben onun Pişman için Pişman mı oldun? Evet, onun için çalışıyorum. Evet, beni hayalimden Hedefinden. uzaklaştırdılar. İstanbul benim başlı başına hayalimde. Burada yaşı, bu şehirde yaşamak istiyordum. Sonrasında bir daha sınava girdim. Üniversite okurken sınava girdim. Dört bininci oldum Türkiye'de. Wow. Yani, wow. yani o şekilde geldim ben Marmara Üniversitesi'nde birinci olarak geldim. Ya yani hayalleriniz kafanız çalışmıyorsa hayallerinizin peşinden gitmeyin. Sonra konservatuvar da okudum ben, Fransa'da da tiyatro okudum, Mısır <gülüyor> gezende okudum. Biz... Evet, hepsi birbirini besledi. Semiyin oluşmasına hepsinin katkısı var aslında. Yani. Şuna inanıyorum seni çözebilen şu Türkiye'de insan yok senin. Senin gerçekten zekanın çalışma yöntemi böyle nasıl çalışıyor senin o kafa? Ben anlayamadım yani. Ben hep sisteme göre hareket eden bir adamım. Bazen sistemin yanlış olduğunu gösterip sistemi biliyorsun. eleştirebilirim. Sistemi eleştirebilirim Sen ama değiştiremeyeceğim. Sen değiştiremeyeceğimi sistem, de... sistemi alt üst ettin ya. Bir Nerede? seni höstürk çıktı yarışmalarda. O ayrı mısın? Ya ama belli kendi <gülüyor> sistemin de var. Şöyle. <gülüyor> senin sistemine göre hareket ediyorsun. Orada ama belli bir kurallar var. Bıktım kurallar dahilinde ben istediğim gibi top gezdirebilirim orada. Topla oynayabilirim. Mesela şunu ben çok karşıyım. Çok ideolojik bir şey söylemek istemiyorum ama şunu söyleyenler var biliyorsunuz zaten. Devlet olmamalı. Bu çok yanlış bir düşünce. Yanlış bir düşünce. Zamanında Biz, bir sistem tutmuş. olması gerekiyor ki e, ...düzen devam etsin. Sistemin adamı mısın Semih? Sistemin adamı Neyin değilim. Sen? Sistemin adamı evet, değilim. Ama sistem olsun diyorsun. E, sistem... Kafam kalıyor ben bu kadar olabilir. kafam çalışmıyor. Sen bana mesela... yüklenmeyen <gülüyor> <gülüyor> sistemi... Ütopya'da sınırlar vardı değil mi? Evet. Ama biz yarışmaya girerken dediler ki, kural içerisinde kuralsızlık dediler. Kurallar sadece şu, dışarı çıkamazsınız belli bir alanda. Kural bu. Kuralsızlık vardı orada. Ütopyanızı yaratacaksın. Özgürlük vardı, sınırsız özgürlük. Tabii ki birisinin hakkına gasp edemiyorsun. Fiziksel şiddet yok vesaire. İşte hakaret. Demiyorsun vesaire vesaire. Bunlar yok. Ama normal olması gereken e, toplumsal ahlak içerisinde. Gerçi toplumsal ahlakta sorgulamak gerekiyor. Kime göre? Kime neye, ahlak? Neye göre? Ne Bak kafa, yani kafa toplum, açıyorsun. Dedim ama Bak kafamı karıştırdın sen benim. Magazin içerisinde o kadar çok ahlaksızlık, ahlaksızlık var ki. Evet. Ama bu kişiler magazinsel kişiler olduğu için bir şekilde topluma kabul ettirilebiliyor. Başka bir yaptığı zaman ikincisi kabul ediliyor. Evet. Ben yapsam kabul etmez toplum diyorsun. İkinci sayfada haber oluyor başka biri evet. yaptığı zaman. Çok ya da müjahidin düşüyor peşini. Evet, maalesef. Bu ger Gerçek. dünyanın gerçeği galiba. Gerçek. Çok klasik bir sorudur ama evet. ben duymadım cevabını, birebir kimseden duymamıştım. Hazır seni de yakalamışsın bu kadar da diyorum ya, dobra ve dürüst bir insan yakalamışken Survivor yarışmacıları kakatolarını nereye yapıyorlar? Sağa sola. <gülüyor> Genelde herkesin Kedi gibi bir... kapanıyor evet, muydun evet, üstü? Evet. Yok <gülüyor> kapanmıyor. Ya bölgesel kaka yapma yeri he, var mıydı? Şu, öyle değil. Gökçen'in kaka yapma yeri burası. Buraya benden arkadaşları yapamaz. Öyle, şöyle, herkesin belli gittiği <gülüyor> yerler var, taraflar var. Biliniyor. Tabii. Yani o kişi oraya gidiyor, o kişi oraya, gidiyor, o kişi oraya Ağanın kesin... tokunun üstüne pop yap. Evet, aynen öyle. <gülüyor> <Çok iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen dediğim gibi yani herkesin belli bir bölgesi var. Tabii ki ilk zamanlar yarışma çok kalabalık olunca işte 15 kişi 17 kişi her sene değişebiliyor, bir iki kişi fazla oluyor, eksik oluyor. O zaman çok kalabalık olunca adanın her yeri çok kokuyordu, pislik oluyor. <gülüyor> evet. Ama sonra şöyle oluyor. Sakin Miras idiler var. Mesela yarışmacılar, evet, yarışmacılar <gülüyor> gittikçe battaniyelerine çökenler var. En son böyle Aa, mesela biliyorum. baştan yerde yatıyorsun. Gerçi şimdi bu sene sistem değişti, bir yatak falan vardı, yataklı evet. baraka, yataksız baraka da. Sen zorlarsın. 2016'da <gülüyor> şartlar biraz daha zordu. Biz bir battaniye vardı bizim. Yani battaniyenin üstüne mi yatacaksın? Çünkü tahta sert. Battaniye altına mı koyacaksın? Üstüne mi koyacaksın? Falan hani ama soğuk. üstüne Yani battaniye üstüne atmasan evet, altın edeceksin. sert falan vesaire. Bir dünya böyle matematikler var ama yarışmacılar elendikçe kalıyor battaniye. Evet kalıyor. İyi, en son ben hatırlıyorum. Onu. Üç tane altıma battaniye oh. atıyordum. Üç Yatak tane üstüme. Oh. İşte birinden yastık yapıyorum falan. Öyle miras yediler var. daha ee, sonra da etraf etraf oksijen evet, doluyor. Evet. Temizleniyor ama onun da şöyle oluyor, yarışmacılar gittikçe de hem arkadaşların gidebiliyor, Hindistan cevizi bitmiş oluyor sonlara ha. doğru falan. Öyle yani açlık Survivor kadar aslında. kaliteli bir yarışma ben Türkiye'de görmedim. Net. Çok net. Survivor'ın içinde her şey var. Aşk, entrika, şey, aşk, açlık, aşk <gülüyor> <da>. tutku, yamyamlık. <gülüyor> Survivor'da aşk yok da. <gülüyor> Aslında şöyle. Aşk yok değil mi? Şimdi, aşk nasıl olmuyor ya? Aşk yok. Çünkü, nasıl aşk olmuyor? Çok Bak ciddi... çok acayip bir yere gireceğim. Nasıl? Orada iki tane cins var. Orada iki... Orada Anlatacağım. açlıklar da an var. Anlatıyorum onu. Yani fiziksel açlıklardan bahsediyorum var. Evet. Nasıl olmuyor? Şöyle olmuyor. Cinsellik de yemek, su gibi i̇htiyaç. ihtiyaç. O da temel ihtiyaçlardan biri. Fiziksel açlık... Bastırıyor mu? Her şeyden hmm. çok daha baskın geliyor. Ben onu da şöyle açıklayacağım. Günümüzdeki boşanmalar neden çıkıyor? Maddi sıkıntılardan evet. genelde çıkıyor. E, maddi sıkıntı da fiziksel açlıkla, fiziksel aç açlıkla doğru. Karın doymayınca şey. diyorsun. Karın doymayınca başka, bir şey başka bir şey düşünmüyorsun. Orada aynen mantık bu. Yani sokak kedisi liz orada diyorsun biz. Çünkü öyle bir şey varmış yani ev kedileri lazerle oynarken sokak kedileri lazer ışına bakmıyormuş bile. Evet çok güzel. Çok Çünkü güzel. orada hayat derdinde, yemek Tabii. bulma derdinde, Tabii. survivorda seks, cinsellik artık adına ise nasıl konumlandırırsınız yok yaşanmıyor. Yok yani onlar. Aa. Ben de hiç kimseden de öyle bir. Bir şey duymadım yani. Duygusal olarak sanki yaşanmıştı ya. Duygusal olarak sanki vardı. Tom Hanks'in bir filmi vardı biliyor musun? Hangisi? Adaya düşüyor orada. Adada kalıyor. Şey Robinson Crusoe. Castaway olabilir. Ha, Castaway evet evet. E, Türkçesini şimdi şey yapamadım. Castaway. Demek evet. e, Castaway evet. filmi. Castaway. O da Robinson Crusoe gibi şeyde adada kalıyor. 4 yıl falan işte oraya bağlayacaktım <gülüyor> şu an. O topa hani Aynen, surat falan çiziyor. Onunla kuruyor. bir bağ kuruyor. Evet. Öyle şeyler var. Genelde survival yarışmacıları mataralarıyla ilişki kuruyor. <gülüyor> Survivor ama yaşamıyorum Matarayla ilişkileri o, o da biraz artistik biliyor musun Matarasının üstüne gün yazıyor falan sanki cezaevinde <gülüyor> gün sayıyor falan O ne yapacak can sıkıntısı yani o kadar saat nasıl geçecek Bir, bir dakika ya Kakao'yu da, kakadan koptuk seni ya Daha yaratıcı olabilirler ya. ama biliyor musun Mataradan ziyade Resim daha yaratıcı sınav, olabilirler yani Değişik değişik evet. ama herkesin kafada Semih Öztürk gibi çalışmıyor Yaratıcı olabilirler diyorsun ya Yok yapabilirler. Senin... Mesela ben Turabi abi arkadaşım benim. Çok yaratıcıydı. Zaten o iki tane şampiyonluğu var. Neler neler yapıyordu. Dekorasyon yapmıştı ya. Dekor kurmuştu. Şimdi mesela Turabi abi de benim tarz bir adam. Ve onun da mesela karşısında olan kişiler var. Çok sevenler de var. Bu çok normal çünkü o da düşüncelerini çok rahat ifade edebilen bir adam. Yani evet. o ne der, bu ne der diye düşünmüyor. Kafasındaki ağzında. E, söylüyor ve adamı şöyle takdir etmek lazım. Adaya gitmeden bu sene kaç ay origami çalışmış. Neden Konseyde çok isim yazarken Ne ha. diyorsun? İsmi yazıyor, Gerçekten katlıyor, mi? onunla bir şey yapıyor. Öyle şova çeviriyor bunu. Herkes çalışsaymış kusura bakmasın kimse ondan sonra 3. hafta eleniyor. Niye ben elendim? Survivor'da aslında böyle bir şey. Prodüksiyon gibi. Pre-production, production, post-production post gibi. Mesela bunu üçünü bir arada götürebilen zaten yarışma bittikten sonra da Yıldız oluyor. Evet yıldız oluyor. Şimdi sen gitmeden de bir hazırlık yapıyorsun fiziksel. Fiziksel hazırlığı zaten hepsi yapıyor. Borçlar zannediyor ki fiziksel hazırlığı ya, yaparsam yeter. Ama televizyon ne iş yapıyorsun? bir şey yok. Sadece fiziksel bitmiyor. Psikolojik Sen her yapıyorsun. türlü psikolojik hazırlığın da olacak artı adam bir de origami çalışmış. Çok acayip bir şey. Orada da zaten belli yani production kısmı dediğimiz kısım. E ben yani bunu niye şey yaptım? daha böyle televizyoncu tabiriyle söylemeye çalıştım ben. Yani production dediğim kısım benim aslında. Oradaki yaşam. He, oradaki yaşam. Onu da çok güzel götürdü. Ondan sonrası da bir itibar sahibi oluyorsun. Kıbrıs'a giriyorsun veya yani şampiyon oluyorsun. Çıktıktan sonra da onu iyi yönetebilmek lazım. O itibar yönetim dediğimiz kısım. Onu da herkes yapamıyor maalesef. Ama o nijeler, yapan işte. Yani oraya gitmeden önce organ yapmayı düşünen yapan zeka. Çıktıktan sonra güzel zaten hala yönetir. Yani. Planlı demek ki gidiyor. Hani bir şeyleri oturtarak gitmiş oluyor. Onu evet. düşünüyorum. Plansız plansız olmaz zaten. Ben şimdi mesela o şiir okudum birkaç kere konseylerde. Ben All Star'a gidersem yani bir gün benim Birinci hafta, ikinci hafta, 3. hafta okuyabileceğim şiirler, konuşmalar daha şimdiden hazır. hazır. Yani ne hani, yani bu böyle oluyor ama bu iş. Profesyonellik diyoruz biz buna. Ben bilmiyorum. işte profesyonel benim Survivor'a katılmak isteyen o zaman e, arkadaşlara diyorsun ki hazırlanıp gidin. Televizyon tarafını da bunun ihmal etmeyin. Şimdi bak yine çok güzel bir yere. Çok güzel bir yere değindin. Şimdi ben bunu ne kadar söylesem de bunu böyle böyle olmayan insan bunu yapmaya çalıştığı zaman da sırıtıyor. Ha, hiç dur. Yakışmıyor. Evet evet. İçinde yoksa ha, diyorsun kaçınma. zorlama bir evet, şey. Evet, zorlama olur. olmuyor işsin. İçinde varsa zaten ben bunu istemesem de yapıyorum. Aklına geldiği için yapıyorsun evet. zaten. Farkında olmadan evet, yapıyorsun. Evet, farkında olmadan. Evet. Benim doğam bu. Mesela yırtıcı hayvana sen avlanma diyebilir misin? Avlanması evet. gerek, onun doğası o. Evet, doğru güzel bir noktaya değindin. Evet. Ben kakatoya döneceğim, döneceğim döndürmüyorsun Semin Bey. Ama kakatoları ben ufak ufak anlattım işte. Ama neden? <gülüyor> <gülüyor> bu kakatoları yaptılar çukurlara. Herkesin evet. kendi çukurunda var. Kimse kimsenin kendisini yapamadı. Neyle siliyorsunuz, yıkıyorsunuz falan? E öyle diyelim işte. <gülüyor> öyle. Yemiş yaprağı mı? <gülüyor> Deniz Öyle. suyu falan. E, deniz var orada deniz. Demin Deniz var tabi yani. Bu bir şey söyleyeyim. mi? <gülüyor> Gülüyorsun ama bu anlattığın şeylerin hiçbir önemi yok biliyor musun o adam? Açlıktan dolayı. Yani. yani ama biz. A, açlıktan dolayı. E, biz meraklı insanlar. Açlıktan şey merak söyleyeyim. etmiyor insanlar evet. abi. Yani. O kadar kabulleniyoruz e, ev, ki. Ama tabi evde oturup çay yudumlar gelince demek çok çok meyvan basit. Meyvanı yiyip çay içerken tabi onları merak ediyorsun. <gülüyor> ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Survivor kokusu diye bir şey var. Bak ada bunu bu mi? ada kokusu değil, yarışmacı kokusu. Ter kokusu. Yarışmacılar belli bir günden sonra kokmaya başlıyor. Terden mi? Yıkanmadığı Her için. Her türlü şeyden işte, terden, yani yıkanmadığı için. Kıyafetleri yıkayabilirsin Tamam işte mesela. toprak süreceksin vücuduna temizlenmek için. Toprak en güzel temizleyici için. Süreceksin toprağa, çizkileceksin kuruyunca, mis. Olabilir, olabilir ya, ama ya... Bunda olsun o... Semih'e bir kere, <gülüyor> <gülüyor> Survivor fikir. Gerçekten. Peki neye benziyor Survivor Aynen, bir kokusu? Aynen bir koku var. Nasıl bir koku yani? E güzel bir koku Holmes. değil. Ho homeless gibi diyebiliriz. Ama Sin Homeless, sinmiyor, değil mi o öyle homeless yani? gibi de değil. Çünkü orada bir, içinde bir ter kokusu da var. Evet. Devamlı atlayıp zıplıyorsunuz bir efor da var ya. Homeless'ta bir efor yok öyle çok. Evet. Bahsettiğin Homeless'larda nasıl efor var? <gülüyor> Homeless'larda sadece Homeless'lık var yani. Peki şey o koku döndükten sonra, yarışmadan sonra üstünde biraz kaldığını hissediyor musun böyle psikolojik olarak? Yoksa yıkanınca ah oh, artık gitti şu koku bir, falan mı diyorsun? Birleşme Partisi zaten. Birleşme Partisi bir milattır yarışmacılar için. Birleşme Partisi'ne giden zaten Birleşme Partisi'nde sınırsız yemek yer. Duş yıkanır. alır, yıkanır, kıyafetleri giyer. O koku yer, gider falan. mi? Psikolojik olarak O an zaten sonlara Aynen. doğru işte spoy falan filan oluyor. Ha, sonlara evet, evet, doğru biraz zaten. kalmalıyor birilerin oluyor. <gülüyor> Otellerde. B'ye gidiyorsun, biz NBA'ye kazanmıştık, orada bir gün kalıyorsun otelde, orada duş alabiliyorsun falan öyle özgürlüklerin başlıyor. İşte şöyle, hayat gibi belli bir noktaya kadar başarı sağlayabilirsen ondan sonra hayat sana zaten vermeye başlıyor. Orada da sen eğer biraz dirayetliysen, o noktalara gelebiliyorsan, birleşmeye falan atabiliyorsan kendini, belli kişileri hayatta eleyebiliyorsan, sana zaten hayatın getirisi oluyor, hayat sana bir şeyler veriyor. Evet. Bugüne kadar duyduğun en güzel cümle neydi? E, güzel, beni sevenlerden söyleyen cümleler. Seni seviyoruz, seni seviyorsun. duyduğum sözler. Aşkım, canım seni çok seviyorum, iyi ki varsın, Klasik şeyler mi? Yok, Mesela kız arkadaşım bana bir şey şunu demişti. Çok etkileyici. Sır vermişti. veriyorsun. Evet, hayattaki tek dayanağım sensin demişti. Çok güzel bir cümle değil mi? Çok güzel çok gerçekten akılda kalacak ve unutamayacağım bir cümle. Seçen bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Abone olursanız seviniriz. Kalp gönder. Dur önce beğeneceksiniz diyeceksiniz Semih. Beğeneceksiniz yorum yapacaksınız. Ben yorumları okuyacağım diyeceksin evet, Semih. Evet yor yorum kesinlikle yapın. Yorumları ben okuyacağım. Yorumlara ben cevap söyleyeyim. da atıyorum. Yorum yaparsanız güzel olur. Yorumlar kıymetli. Abone olanlara da Abone olanlara da sevin, kalp Semih. Abone olanlar da benim birer e, demli çay içerse. Semih kalp göndermen lazım. Semih'ten Semih'le benden abone. <gülüyor> Hoşça kalın.